Aydığım aynı yerde fırtınaydı kuvvetim suretim bu gördüğün karanlığın içinde Çıktım istedim dedim bitmiyor mu bu? hastalan bir pay mı istiyordun her Karanlığı bölerken aldım az ışıktan İstedim bu ruhumun umudu ol biraz Hayal gücünü geç çık sınırlarından Ben sınırımı geçtim Hem de çoktan Ay çıkıyor bana sen soru sorma bu gece Her soruyu gece soracak Kepik açacak limik limik alacak Her cevap yeni soru verecek. kapı açacak çıkıyor bana sen soru sorma bu gece. Her soruyu gece soracak kimi kaçacak, kimi kimi kalacak. Her cevap yeni sorulara kapı açacak. Açılıyor bana sen soru sorma bu gece. Her soruyu gece soracak kimi kaçacak, kimi kimi kalacak. Her cevap yeni sorulara kapı açacak bu gece, bu gece. Aa, tekrar etti sanki filmi sardı baştan Gök karanlığın içinde besliyor ruhumu Benimle gel çünkü bu korkunç bir ortam Karanlığın içindeydik işte o zaman anladım Birçok açıdan aslında intikamdı bu Gerçeğin ardına gizlenen bir cevap Ardından gelen beklenmedik soru. Ben varım işte orada sen Tılsı mıydı sanki gecenin rızımında Ay parlıyordu göz bebeklerinde Kim kaçacak kim kim kalacak Kim kaçacak kim kim kalacak Seni bir çok çıkmaz bulacak Her son yeni bir başlangıca Kebe bitmez bu gece Bu gece Ay çıkıyor bana sen soru sorma bu gece Her soruyu bu gece soracak Kimi kaçacak, kimikimi kalacak Mağar cevap yeni sorulara kapı açacak bu gece